Selam arkadaşlar, Ne diye bir arkadaşımız benden e, orta ve üst düzey birkaç tane mont çıkartmamı, onları tanıtmamı istedi. Ben de ona uygun birkaç tane mont çıkarttım. Aslında biraz da e, en uygun montlardan bir tanesini sunacağım. E, bu Ubenum'un Jaws Air modeli. E, yani soft bir mont olduğu için hani hava yani işte dirsek ve omuz korumaları var. Kolay açılıyor, yazlık bir model, baharlık bir model. Ben ee, yani Bütün yaz ve sonbaharda kullanabileceğiniz bir model ve yani uygun fiyatlı olduğu için e, bu mont alınabilir. Venom Jaws Air diye geçiyor. Jaws Air Mesh diye geçiyor. Hem kol içlerinden hava alıyor hem ön tarafından hava alıyor. Basit, uygun, ucuz fiyatlı montlardan bir tanesi. Ondan sonra sunacağım montlardan bir tanesi ise bu. Bu hangi model? Bu Enzo modeli. E, bu Mitek'in Enzo modeli. Daha önceden bunu sunmuştum, bu 800 lira civarında. Biraz daha fiyatları değişmiş olabilir. Üstünde bazen e, doğru fiyatlar yazmıyor. İnternet sitesinden daha kolay e, görebilirsiniz. Onu. Ben linkini bırakacağım zaten. Ve, ve fiyatlarını zaten açıklama kısmına yazıyorum. Bu Enzo modeli e, siyah bir mont. E, hani 3 mevsim giyilebilir montlardan bir tanesi. Şöyle diyeyim. E, boynunda iki tane çıt var cırtçırtları var ve bir tane de fermuar var. Bunu e, 3 revs'in giyebilirsiniz. Bir motorcu gibi görünmeyen e, montlar paylaşmıştım. E, onların arasında bunu bulabilirsiniz. Bunun detaylarını görebilirsiniz. Bu da hani 800 lira civarında modellerden bir tanesi. E, fiyatı değişmiş olabilir, tekrar bakacağım. Açıklama var yazacağım dediğim gibi. E, yani cepleri var, cırtçırtları e, var, fermuar var. E, Bileklerinde cırt cırtı var. Ee, tabii ki yani dirsek ve omuz korumaları var. Arka tarafında bir korumayla beraber gelmiyor. Bu korumayı sizin almanız gerekiyor. Bu da hani onun bir üstü modellerden bir tanesi. Yine e, orta fiyatlı Venom'un bu yazlık modeli var. E, bunun da adı pardon on diyorum, MAKNA'nın Sunrise modeli bunu daha önceden sunmuştum zaten bunun da hani, e, dirseklerinde bu omuzunda korumaları var omuzunda körük mekanizması var tamamen yazık bir model içinde herhangi bir astar yok ee, arka tarafı ve her yeri delikli olduğu için de kolay nefes alabilir belimde de cırcırtları var bunların fiyatlarını yazacağım şimdi tekrar fiyatlarını söylemiyorum bazılarının fiyatlarını çünkü unutuyorum Ondan sonra da şu modelde sunabilirim, ee, bu da Cool Summer diye geçiyor, ee, bu da uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. Biraz daha üst montları da tanıtacağım zaten. Ee, bunun da hani cırt cırtı, tarmağarı, boynunda cırt cırtı ve tamamen yazlık olarak kullanılabilecek, açık renk e, dirseğinde ve omuzunda korumalı olarak gelen, e, sırt koruması da olan montlardan bir tanesi. Bu da LS2'nin bir montu. Pardon, Rikan'ın bir montu Bunlardan fazla kalmamış olabilir, bazen hani Hiç kalmıyor, internet sitesinde kalıyor ama Hani tek tük bedenleri olabiliyor Ondan sonra da Bir tık üstte olan montlardan bir tanesi, bir deri montlardan bir tanesi. Bu deri montu zaten önceden tanıtmıştım, Makla'nın de deri montuydu. Bu montu e, isterseniz e, hani, örgüçlü bir yapıya sahip. Bu mont e, şöyle göstereyim markasını ve e, hem omuzunda hem dirseklerinde özel korumalara sahip. Deri bir mont, eğer e, e, kendi deri mont isteyen Marsa Makla'nın bu örgüçlü modelinden alabilir. Bunun bir tık üstü, ben bu uygun fiyatla bunun bir tık üstü deri mod olarak Bu da alınabilir. Bu da nedir? Revit'in Rollboy modeli. Siyah bir deri mont. Bu da korumalı bir mont. Bunu da 3 mevsim giyebilirsiniz rahatlıkla. 4 mevsim kışın biraz üşütcektir. İçine termal bir şeyi giyebilirsiniz. Revit Roller'da alınabilir. Bunların fiyatlarını, bütün detayları ile filan yazacağım. Bunların ara versiyonlarında zaten tüm detaylarıyla ile filan. Sisteminizde görebilirsiniz. Ben linklerini sizlerle paylaşacağım. Benim hani Nedim'e söyleyebileceklerim bu kadar aslında. Bazı montlar var. Mesela Speed'in montları var, i̇şte Revit'in bazı montları var. Hepsini tek tek tanıtmıyorum. Bazılarından da az beden kaldı. O yüzden de hani tanıtamıyorum. Enzo'nun mesela renkleri var. Hayır. Ondan sonra işte Revit'in eklipisi var, onun gibi bir tık üstü bir tık üstü diye onları da göstereyim zaten linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Hepinize iyi sürüşler.